Ben Dürgen'in tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Neniz Ömer Tarık'a haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda Türkiye ve Dünya gündeminin nabzını tutacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıç olursak: Twitch Tarık TV Sosyal Cep Tarık Pinterest Tarık Ok Tarık TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnsan Ahmet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Gram, Grandtayfetmiz, Sür 8 YouTube Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Big Olay'da da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Borsa günü değerli izleyenler borsaya şöyle bir bakacak olursak dolar gün 19.39'da yükselişte euro 21,30 da yükselişte altın 1.235'te de düşüşte ve İstanbul borsası günü 5.12 ile düşüşte kapat. Son dakika haberine göre <gülüyor> kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası geliyor. Erdoğan detaylar açıkları iki artı bir ve 3 artı bir daire geliyor. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde hız kazandıracak müjdeleri açıkladı. İstanbul'da konuşan Erdoğan kentsel dönüşüm için yarısı bizden kampanyasını duyurdu. Önümüzdeki çarşamba başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız paylaşacak diye Erdoğan İkinci müjde olarak da İstanbul'da kira yardım oranlarının da arttırıldığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Erdoğan detayları açıkladı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire. 21 Nisan 2023-16-11 son güncelleme. 21 Nisan 2023-17-29 Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme hız kazandıracak müjdeleri açıkladı. İstanbul'da konuşan Erdoğan, kentsel dönüşüm için yarısı bizden kampanyasını duyurdu. Önümüzdeki çarşamba başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız paylaşacak, diyen Erdoğan, ikinci müjde olarak ise İstanbul'da kira yardım oranlarının da artırıldığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Osman Paşa Meydanı'nda kentsel dönüşüm projeleri anahtar teslim ve temel atma töreninde konuştu. Enflasyon ve faiz mesajı veren Erdoğan, Türkiye'de faiz düşecek, enflasyon da faizle birlikte düşecek, dedi. Erdoğan açıklamasının devamında kentsel dönüşüme hız kazandıracak iki müjdeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları. Birisinin nasıl başbakan, birisinin nasıl olduğu da devlet bakanı yaptık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdeleriyle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu yedilgi masa Karadeniz gazı için hani nerede diyordu. Bu Bebecan diye birisi var hani nerede diyordu. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri filyos yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mülülü. Ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik? Birisini nasıl başbakan yaptık, birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık, istifa ederken geldi bizden neler neler neler söyledi? Öbürü veda konuşmasını yaparken neler söyledi? Ama asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Şimdi yarın deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimiyle iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bizim gündemimizde bu ülke ve millete dair her şey var. Son günlerde birileri soğan, et alamıyor, siz yol ve gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Aldığımız tedbirlerle etkileri en aza indirme gayretindeyiz. Bunun hesabını sormalı. Biz İHA, SİHA derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz, bizi asıl sevindiren bu ürünlerin arkasındaki teknoloji birikimidir. Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi İHA, SİHA'yı üretiyoruz. Artık dünyada teknolojide söz sahibi olduk. Eğitimden sağlığa kendi devasa hastanelerimiz var mı? Bundan önce Bay Bay Kemal, aha Savaş Aysa olsaydı, o görüntülerde Bay Bay Kemal saf saf duruyor. Eğer hastanede bir vatandaşımız ölüyorsa orada rehin olarak kalıyordu. Önce hastanelerde senin döneminde rehin kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya. Benim o hastanelerde ölen vatandaşlarımın varisleri bunun hesabını sormalı. Özel sektörümüzün de katkılarıyla kentsel dönüşümü de çok iyi bir yere getirdik. Deprem riski yüksek yerlerdeki konutları kentsel dönüşümle hızla dönüştürüyoruz. Enflasyon ve faiz mesajı Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl kaldırdıysak enflasyon sorununu da halledeceğiz. Enflasyonu yıl sonunda kontrol altına alacağız. Önümüzdeki sene sorunu çözeceğiz. Türkiye'de faiz düşecek, enflasyonda faizle birlikte düşecek. Bu yedili masadakilerin faiz ve enflasyon hakkındaki düşünceleri beni ilgilendirmiyor. Bunlar faicistir, enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Bakın bu bebecan ile Davos'tayız. O zaman da IMF'in başındaki zat da orada. Bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003. Biz bu taksitlerimizi size ödeyeceğiz dedik. Bizim o dönemki borcumuz 23 milyar dolar, Merkez Bankamızın rezervi de 27,5 milyar dolardır. 2013'te biz bu işi bitirdik daha IMF'nin kapısına uğramadık. Ve CHP'nin sözcüsü otel odalarında IMF ile görüşüp, hükümetin bunlardan borç alması lazım dediler. 2013'ten bugüne bizim IMF ile ilişkimiz kalmadı. Merkez Bankamızdaki döviz rezervi 27,5 milyar dolardan 122 milyar dolara çıktı. Bebecan hatırlıyorsun değil mi? Son imzayı atan sen misin ben miyim? Yalan da bunların üzerine yok. Ne olacak bay bay Kemal'in yanında olanlar ya suyundan ya huyundan kapacak. Şafağın sökmesine az kaldı. 14 Mayıs onların siyasi mevta olacakları dönem. Birlikte ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma kazandırdık. Az biraz daha sabır. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olanlar da biziz. Türkiye yüzyılı başlıyor mu? Şafağın sökmesine az kaldı. Bu büyük yıkım deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Yaşı yetenler kendileri hatırlar. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos'un ilk günlerinde Marmara bölgesi ağır yıkımla karşılaştı. 6 Şubat'ta yaşanan depremler orada olanların ifadesiyle küçük bir kıyamet gibiydi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu büyük yıkım deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Şimdi dün akşamki müjdeden sonra kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Sadece dönüşüm ve sosyal konut projelerimizle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve konumu nedeniyle bu seferberliğin ilk sırasında yer alıyor. Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Bugün de 2410 konutun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Konutların ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız İstanbul'da 3 ayrı projeyi hayata geçirmektir. Asya ve Avrupa'da rezerv alanlarına yapılacak 1 milyon konut ile seyrettiğimiz alanlarda yapacağımız 500 bin, toplamda 1,5 milyon konut yapmaktır. Müjdeleri açıkladı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Konutlarını dönüştürecekleri iki önemli adımla destek oluyoruz. 2 kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Vatandaşlarımızın ister yerine ister rezerv alanda konutunun maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız borçlanacaksa ona kolaylık da sağlayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1.250.000 lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. 120 M23 artı bir ev için 900.000 Türk Lirası devletten kalan tutara 10 yıl vade. 100 m 2 artı bir ev için 750.000 Türk Lirası devletten kalanı 10 yılda ödenecek. Tüm bu dönüşümler TOKİ kalitesiyle yapılacak ve hiçbir istismara maruz bırakmayacağız. Önümüzdeki çarşamba başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız paylaşacak. Kira yardımları yükseltildi. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 TL'den 5250 TL'ye çıkarıyoruz. Yarısı bizden kampanyası. Yüzme 2 artı 1 daire 750.000 bin Türk lirası devletten kalan tutarak %15'in at 5625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vaadet. 120 artı 1 daire, 900 bin Türk lirası devletten, kalan tutara %15'in at 6.750 TL'den başlayan taksikte 10 yıl vade. Adım 1 Mülk sahibi 26 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında E-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Adım 2 Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Adım 3 Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Adım 4. Ruhsat alma süreci başlayacak. Adım 5. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte 10.500 Türk Lirası taşınma ve aylık 5.250 Türk Lirası kira yardımı yapılacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Dünyada yankı buldu. <gülüyor> Sayın Ertuğum bu yaptı değerli isteyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOK açıklaması geldi. Bakanlarımız beni arayıp teşekkür ediyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı canlı yayın açıklamalarda bulundu. TOK ile ilgili de konuşan Mustafa Varank bakanlarımızın hepsine birer makam aracı olarak TOK gitti. Hepsi çok memnun Beni arayıp teşekkür ediyorlar ifadelerini kullanmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan top açıklaması. Bakanlarımız beni arayıp teşekkür ediyor. 21 Nisan 2023 21:22 son güncelleme 21 Nisan 2023 21:22. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Top ile ilgili de konuşan Bakan Varank, Bakanlarımızın hepsine birer makam aracı olarak top gitti. Hepsi çok memnun, beni arayıp teşekkür ediyorlar, ifadelerini kullandı. Takip et. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te Sena Alkan'ın moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Bakan Varank, to ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Bakanlarımız arayıp teşekkür ediyor. Türkiye'nin otomobili Toka çok ciddi teveccüh var. 7'den 77'ye herkesin gündeminde aslında otomobil varmış, bunu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili yollarda. Kısmet olursa, nasip olsa arabaya beraber bilsek. Yolda giderken en sallayanlar, arabanın önüne kendi araçlarını kıranlar, bir kere dokunayım diyenler, arabanın başında Sayın Cumhurbaşkanımıza dua edenler. Gerçekten bizim açımızdan da gurur verici durum. Buysa Topkin başkenti diyebiliriz. Gemlik'te fabrikada üretimler devam ediyor. Bakanlarımızın hepsine birer makam aracı olarak TOK gitti. Hepsi çok memnun, beni arayıp teşekkür ediyorlar. TOK'ta müthiş bir ön sipariş var. Biz bu aracı ilk tanıttığımızda bu araçların fabrikası nerede dediler. Fabrikanın temelini attık. Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz dediler. Fabrikayı tamamladık bu sefer de dediler ki siz bize bina gösteriyorsunuz bunun içinde üretim hattı yok siz bunları İtalya'dan getiriyorsunuz. Bu kez araba ortaya çıkınca bu araçlar çok pahalı olur kimse satın almaz dendi. Müthiş bir ön sipariş rakamı var. Bursa'da Gemlik'te geziyorum. Her gün bir arkadaşımıza rastlıyorum sayın bakanım ben toplum fabrikasında çalışıyorum diyor. Hemen soruyorum sen İtalyan mısın diye. Yok ben Gemlik'teyim diyor. Hedefimiz yılda 200 binası otomobil üretmek. 10 yıl içerisinde amaç 1 milyon araca ulaşmak. 2025'ten itibaren ihracata yöneleceğiz. Bu kadar ilgi olursa tabii ki fabrikanın kapasitesi yeterli olmaz. Hedefimiz yılda 200 bin otomobil üretmek. Çok hızlı bir şekilde piyasada yol alabilir, dünyada bu aracı satabilirsiniz. Gören herkes beğeniyor, teşekkür ediyor. Herkes bu işe büyük gururla bakıyor. Dua edenler var. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık. Elbette burada özel sektörümüz elini taşın altına koydu. Büyük bir vizyon ve cesareti ortaya koydular. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi, asıl iradesi noktayı koyan iş oldu. Nasıl devrim otomobili yolda kaldı, ilerleyemedi, çok vizyoner bir işti. O zamanda bizim mühendislerimiz, teknisyenlerimiz sıfırdan bir arabayı tasarladılar, ürettiler. O arabayı birileri maalesef tarihin tozlu sayfalarına gönderdi. O projeyi nasıl gömdüler? Siyasi irade arkasında duramadığı için. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kentsel dönüşümde yeni dönem. Bakan kurum canlı yayında detayları açıklıyor. AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı. <gülüyor> Bakan yanık müjdeyi duyurdu. 2431 personel alımı yapılacak. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyelim. Yani. Naçgörü'den kentsel dönüşüm projesine ilk görüm geldi. Hem olumlu dedi hem de sakıncalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili iki müjdeyi birden duyurdu. Herkesin merak ettiği detaylar TOKİ Başkanı Ömer Buz açıkladı. Gündem olan projeler ses getirirken, yer bilimci Prof. Dr. Naçgörü'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Müjdeyi olumlu gelişme olarak değerlendiren görür, bir noktayı vurgulayarak sakıncalı ifadelerini kullandı. Naci Görür'den kentsel dönüşüm projesine ilk yorum. Hem olumlu dedi hem de sakıncalı. 21 Nisan 2023-1836 son güncelleme 21 Nisan 2023-1836. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili iki müjdeyi birden duyurdu. Herkesin merak ettiği detaylar TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı. Gündem olan projeler ses getirirken diğer birinci profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Müjdeleri olumlu gelişme olarak değerlendiren görür, bir noktayı vurgulayarak sakıncalı ifadesini kullandı. Takip et. 6 Şubat'tan meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan büyük depremlerin ardından Türkiye'de deprem hazırlıkları hızlandı. Büyük depremin ardından herkes olası bir İstanbul depreminde yaşanacakları odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla İstanbul'da kentsel dönüşünde uygulanacak iki müjdeyi paylaştı. Yer bilimci Doktor Naci Görür'ün yeni projeler için kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. Yarısı bizden, kampanyası ve kira yardımları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını söyleyerek, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası, ne anlattı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kira yardım tutarının 3500 liradan 5250 liraya yükseltildiğini açıkladı. Yarısı bizden kampanyasının detaylarını anlatan Erdoğan, mesela 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın 1.5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenilebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon büyüklüğündeki ev için ise 1.8 milyon liranın yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Vatandaş borçlanacaksa ona çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin %0,79 faizde 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya %10'unu peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak üfe, tüfe memur artış oranından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek ifadelerini kullandı. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım. Yerbilimci Porf Doktor Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinlediğini belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. İstanbul'daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. Kiptaş da olduğu gibi dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler. Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir. Yalnız, TOKİ Başkanı'nın konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul'da artık imara müsaade etmemek lazım. Hükümetimizin deprem dirençli evler için bugün açıkladığı bu çalışma öncelikle İstanbul'da beklenen depremde çok ağır hasar alacak, çökecek 97 bin bina için yapılmalıdır. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Erdoğan detayları açıkladı. Kampanya yine dönüşüm nasıl olacak? Toki başkanı tek tek açıkladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Varank'tan haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat duracak ve diğer haberimize geçiyoruz. İpattıkaya başkanı, Akşener CHP'ler güçemeyin diyerek seslendi. Bir oy Kemal'e bir oy meral ete. İYİ Parti Genel Başkanı Veya Akşener Kahramanmaraş Merkezi depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Akşener, "İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." ifadesini kullandı. Akşener, Samandağ halkına seslenerek Cumhuriyet Halk Partililer Gücemeyin de bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e alabilir miyim?" dedi. İşte haberin detayları. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP'liler gücenmeyin diyerek seslendi. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. 21 Nisan 2023-19-18 son güncelleme, 21 Nisan 2023 19:31 31 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Akşener, İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz, ifadelerini kullandı. Akşener Samandağ halkına seslenerek, Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyinde bir oy kemale bir oy Meral'i alabilir miyim? dedi. İşte haberin detayları. Takip et. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz, dedi. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meral Akşener'den gündem olacak Karadeniz gazı açıklaması. Dikkat çeken Putin iddiası. Hataya Malatya'dan geldiğini hatırlatan Akşener, Malatya'dan selam getirdim. 14 Mayıs'ta, gerçi samanda kararını vermiş ama başkalarına da anlatım ifadesini kullandı. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim? Akşener, kendilerine adil davranılmadığını ileri sürerek şunları kaydetti. Biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sayın İmamoğlu'na ve Sayın Mansur Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy vereceksiniz. Bir şey rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyinde bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim? Samandağ'da her aileden bir oy isteyin. Daha sonra Akşener, beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile 2020 yılında İdlib'deki düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Tankteğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki mezarı başında dua etti. Hazreti Hızır Türbesi'ne de giden Akşener ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesinde de ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsasına ziyarette bulundu. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, buradaki görüşmenin amacının depremin ardından Reyhanlı'ya yansıyan sorunları dinlemek olduğunu belirterek, Türkiye'nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye'nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına önem verelim ifadesini kullandı. Gezan bir çocuğumuzun yılan sokması sonucu vefat ettiğini söyledi. Milletvekili adayı Gökhan Zan'ın peşi Müge Zan ile birlikte çok çalıştığını kaydeden Akşener, Müge kardeşim bana deprem bölgesindeki çadırlarda yılanların kol gezdiğini, bir çocuğumuzun yılan sokması sonucu vefat ettiğini söyledi. Kimsenin bilmediği bir konu bu. Türkiye'ye duyurmak istiyorum. İnşallah çok az kaldı. El ele vererek Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Yeter ki biz liyakate, yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne önem verelim, insan kayırmaktan vazgeçelim. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok az kaldı. Türkiye'ye bahar gelecek dedi. Ayda. Bilginizi çekebilir. Akşener hakkında bomba iddia. Tarih. Ana haber ülkenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet açıklaması geldi. Kimsenin gücü yetmez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı bir açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu eleştirerek Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış, yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim tabii yuh yetmez ifadelerini kullanmıştı Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın sözlerine Adıyaman'dan yanıt vermiş. Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet Açıklaması kimsenin gücü yetmez. 21 Nisan 2023 17.55 son güncelleme 21 Nisan 2023 17.55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı bir açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim tabi, yuh yetmez ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sözlerine Adıyaman'da yanıt verdi. Takip et. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken adaylar birbirleri için kullandıkları dili sertleştirmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu 2018'de başlayan ve tekrar ibadete açılan Sultanahmet Camii'nde yapılan törende, CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüplendi. Diyaneti kaldıracakmış. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu için şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim tabi, yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı, ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için ne diyeceği merak konusu olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Adıyaman'da ziyaretlerine devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın sözleri hatırlatırlatılan Kılıçdaroğlu, arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez, dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre ve gözün Tuna'yı gözünden vurdu. İtalyanlar açıkladı. Anceli Di Mario. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna Mario Jardel, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira'yı katarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar gelecek sezonlara dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmeyin hesaplarını yapıyor. Heyecanınki ismi ise Ancelotti. Son dakika Galatasaray turnayı gözünden vurdu. İtalyanlar açıkladı. En geldi Maria. 21 Nisan 2023-16-21 son güncelleme. 21 Nisan 2023-16-21 Son dakika haberleri. Sport Auto Süper Lig'in 30. haftasında Alanya Sporu 4. Bir mağlup eden Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Pereira, Juan Mata ve Sergio Oliveira'yı katarak dikkat çeken Sarı Kırmızılılar, gelecek sezonda da dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Hedefteki isim ise Engeldi Maria. Takip et. Son dakika haberleri. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürmüştü. Sezona dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak başlayan Sarı, Kırmızılıların yeni sezon içinde planlaması benzer olacak. Mauro Ucadi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi futbolcuları transfer ederek dünyada ses getiren Galatasaray'ın bir başka hedefi ise açıklandı. Delinex 24 gün haberine göre ekonomik olarak sorunlar yaşayan İtalya Ligi Serie ADV Juventus, sezon sonunda birçok önemli isimle yollarını ayıracak. Galatasaray'dan Di Maria Bombası Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Engeldi Maria'da Juventus'un devam etmeyeceği isimler arasında yer alıyor. Haberde Galatasaray'ın transfer için en istekli kulüp olduğu ifade edildi. Sarı, Kırmızılıların Engeldi Maria için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Bu sezonki performansı Bu sezon Juventus formasıyla 30 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 8 gol, 7 asistlik bir performans serbiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Y.E. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler Kadıköy'de şok eden görüntü meydana geldi. Çürüyen ağaç otomobilin üstüne düştü. Kadıköy'de kökleri çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. İki otomobilde hasar meydana geldi. Kadıköy'de şok eden görüntü çürüyen ağaç otomobilin üstüne düştü. 21 Nisan 2023-2052 Son Güncelleme 21 Nisan 2023-2052 Kadıköy'de kökleri çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. İki otomobilde hasar meydana geldi. Takip et. Olay saat 17.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Akın Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kökünden çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanmaz olmazken otomobillerde hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kensel dönüşümde yeni dönem geliyor. Bakan Kurum camı yayında detaylar açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşümle ilgili verdiği iki müjdenin ardından herkes detaylarını sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili çevre çevircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum canlı yayına merak edilenleri açıklıyor. Kentsel dönüşümde yeni dönem. Bakan Kurum canlı yayında detayları açıklıyor. 21 Nisan 2023 21:21 21 son güncelleme. 21 Nisan 2023 21:49. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşümle ilgili verdiği iki müjdenin ardından herkes detaylarını sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında merak edilenleri açıklıyor. Takip et. İstanbul'da kentsel dönüşümdeki yeni kampanya Türkiye'de büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden, kampanyasını açıkladı ve İstanbul'da kira yardımının 5250 liraya çıkarıldığını duyurdu. Bakan kurum İstanbul'da yaşanacak olan dönüşümle ilgili tüm merak edilenleri canlı yayında açıklıyor. İşte bakan kurumun açıklamalarından satır başları. Şu anda deprem bölgesinde 106 bin konutumuz için adım attık. Mayıs ayı sonuna kadar 310 bin konutumuzu başlatacağız. Aynı acıları bir daha yaşamamak için çaba sarf ediyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımızla beraber ilk köy konutlarını teslim edeceğiz. Birinci önceliğimiz bu. İkinci önceliğimiz, binalarımızı güçlü hale getirmek, güçlendirme işlemlerini tamamlamak. Gazi Osman Paşa'dan başladık. Bunun sebebi orada çok riskli binalar var. Bu zamana kadar 3.3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık. Sadece İstanbul'da 700 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Bu yüzden bir seferberlik anlayışla bir kampanya başlatıyoruz. İstanbul'da 1.5 milyon konutun acil dönüştürülmesi tespiti yapıldı. Bu konutları biz şehrin Anadolu ve Avrupa'da olmak üzere yüzyılın dönüşümü olarak adlandırarak dönüşümünü başlatıyoruz. İstanbul'a yeni nüfus getirilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Nüfus 16 milyonda kalsın. Konutların 1 milyonu rezerv alanlarda olacak. 500 bini Avrupa'da 500 bini Anadolu'da. Kalan 500 binde kendi yerinde yapılacak. Hem rezerv konut üreteceğiz hem de yerinde dönüşüm yapacağız. 26 insanda E-Devlet üzerinden bütün mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilecekler. 29 Mayıs tarihine kadar. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşümü başlatıyoruz. Rezervde 100.000 bin konutluk rezervin, 2041 konutun temelini attık. 4.000 konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6.500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslim yapılmıştır. Ayrıntılar geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Varekta'nın top açıklaması. Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz, değerli izleyenler. Galatasaray'ın yokariden kötü haber geldi. Karagülen maçında olmayacak. Sporosu belgini 31. haftasında. Baba Kars Fatih Karagümrük'e konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirerek devam etmek isteyen lideri golcü oyuncusu Mario Icardi'den kötü haber geldi. Sarı-Kırmızı'da kulüp Arjanteli Yıldızla ilgili resmi açıklama yaptı. Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber. Karagümrük maçında... 21 Nisan 2023-21-21 son güncelleme. 21 Nisan 2023-21-21. Sport Auto Süper Lig'in 31. haftasında Babacar Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirerek devam etmek isteyen lidere golcü oyuncusu Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Sarı, Kırmızılı Kulü, Arjantinli Yıldız'la ilgili resmi açıklama yaptı. Takip et. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü Babacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan itman, 3 grup halinde 5-2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı itmanla hazırlıklarını tamamlayacak. İcardi'de zorlanma tespit edildi. Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi. Karagümrük maçına yetişmesi zor. Tedavisinin devam ettiği Arjantinli Yıldız'ın Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Karagümrük maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Herkes bayramda İstanbul boş olur diye bekliyordu ama trafik yoğunluğu yüzde sekseni buldu. Bayram öncesinde İstanbul boş olur diye bekleyenler bayramın ilk günü şoka uğradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu kartası verilene göre trafik yoğunluğu yüzde sekseni ulaştı. Herkes bayramda İstanbul boş olur diye bekliyordu ama trafik yoğunluğu yüzde seksen buldu. 21 Nisan 2023-18-21 Son Güncelleme 21 Nisan 2023-18-21 Bayram öncesinde İstanbul boş olur diye bekleyenler, bayramın ilk gün şoka uğradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu %80'e ulaştı. Takip et. Bayramın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar toplu taşıt araçlarında da yoğunluğa neden oldu. Cevizliba tramvay ve metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Tramvaya ve metrobüse binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Cevizliba'da 100 Karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe'de 100 Karayolunda trafik durma noktasına geldi. Saat 17.40 sıralarını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre trafik yoğunluğu %80'e ulaştı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Barank'tan top... Bu haber devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Yine estetik yaptırmış son Songül Karlı makyatsız hale gündem oldu. Eşimiz günlerde yine estetik yaptıran Songül Karlı karlığı hale paylaştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı son günde son gündem oldu. Yine estetik yaptırmıştı. Songül Karlı makyajsız haliyle gündem oldu. 21 Nisan 2023 14.06 son güncelleme 21 Nisan 2023 14.07. Geçtiğimiz günlerde yine estetik yaptıran Songül Karlı makyajsız halini paylaştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı son gündem oldu. Takip et. Kocası tarafından dolandırıldığı için uzun süre gündemde kalan Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarına makyajsız halini ettirdi. Daha önce Fransız askısı, yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de yeniden estetik yaptırarak adından söz ettirmişti. Karlı'nın sosyal medya hesabından makyajsız halini yayınlamasına yorum yağdı. Songül Karlı'nın doğal halini görenler, keşke eski doğal halinde kalsaydın yorumları aldı. Oğlu annesini uyarmıştı. Instagram hesabından yayınladığı paylaşımlardan dolayı daha önce oğlunun kendisini uyardığını söyleyen Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı. Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. İfe diyor ki, anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İbrahim Büyükak ve ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Gece gündüze çevirdi, hem korkuttu hem de hayran Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağmak yarışabilirdi. Van Gölü'ne düşen şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Geceyi gündüze çevirdi. Hem korkuttu hem de hayran bıraktı. O anlar kamerada. 21 Nisan 2023-950 son güncelleme 21 Nisan 2023-950. Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sanak yağışla birlikte Van Gölü'ne düşen şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Takip et. Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün boyu etkili olan gök gürültülü sanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan vatandaşlar Van Gölü'ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tokat'ta iki otom. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta tepki göstermesinin ardından bir arbere daha yaşandı. Türbe ziyaretinde ortalık karıştı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da mezarlıkta bir kişinin sözlü tepkisine maruz kalmış ve olayın ardından mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir, acısına vermek gerekir ifadelerini kullanmıştı. onla yine Adıyaman'da türbe ziyareti sırasında bir şahıs sözlü olarak tepki gösterdi. Olayın ardından kısa süreliğine arbere yaşandı.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 Kılıçdaroğlu'na yine Adıyaman'da türbe ziyareti sırasında bir şahıs sözlü olarak tepki gösterdi. Olayın ardından kısa sürenine arbede yaşandı. Takip et. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için gittiği Adıyaman'da mezarlıkta dua ettiği sırada bir vatandaşın sözlü tepkisine maruz kalmıştı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir, acısına vermek gerekir diye konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'na türbede bir tepki daha. Kılıçdaroğlu, şehir merkezi, Gölbaşı ve Besni ilçesindeki programlarının ardından Samsat ilçesinde Safvan bin Muattal'ın türbesini ziyaret etti. Türbede dua ettikten sonra dışarı çıkan Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişi sözlü tepki gösterdi. Kısa süreli arbede yaşandı. Çevredeki birkaç kişinin daha dahil olması üzerine bazı partililer ile bu kişiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Samsat'ta halka hitap etmesi beklenen Kılıçdaroğlu ilçeden ayrılarak Kahta'ya hareket etti. Kahta ilçesinde parti otobüsünden vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamlayarak hava yolu ile kentten ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanı'na geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan partililer uğurladı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber ülkenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Kentsel dönüşüne yeni dönem başlıyor. Kampanya ile, ile dönüşüm nasıl olacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla konut yenileme maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. İstanbul'da Kira yardımı da 3.500 liradan 5.250 liraya çıkartıldı. Vatandaşın merak ettiği konuyla ilgili detayları TOKİ Başkanı Ömer Bulut canlı yayında anlattı. İşte detaylar. Kentsel dönüşümde yeni dönem. Kampanya ile dönüşüm nasıl olacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı. 21 Nisan 2023-18-14 son güncelleme. 21 Nisan 2023-18-14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla konut yenileme maniyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. İstanbul'da kira yardımı da 3500 liradan 5250 liraya çıkarıldı. Vatandaşın merak ettiği konuyla ilgili detayları TOKİ Başkanı Ömer Bulut Canlı yayında anlattı. İşte detaylar. Takip et. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da kentsel dönüşüme ilişkin iki büyük müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre kentsel dönüşümün yarısını devlet üstlenecek. Ayrıca İstanbul'da kentsel dönüşüm kira yardımı da 3500 liradan 5250 liraya çıkarıldı. Konuyla ilgili TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN Türk canlı yayınında yeni kentsel dönüşüm müjdeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Erdoğan detayları açıkladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Müjde İstanbul'lulara duyuruldu. Bugün Gazi Osman Paşa'dayız. Cumhurbaşkanımızın önemli müjdeleri olacaktı. Yüz binlerce vatandaşımız merakla bekledi. Müjde İstanbul'lulara duyuruldu. Burada Gazi Osman Paşa'da 4600 ü temel atma ve 4000'in üzerinde anahtar teslimi yapılmak üzere 8000'in üzerinde konutun dönüşümü ve anahtar teslimlerini yaptık. TOKİ olarak dönüşümlere hızla devam ediyoruz. Üsküdar, Bağcılar, Esenler'de dönüşüm yapıyoruz. 27 ilçede kentsel dönüşüm projelerimiz ve devam eden uygulamalarımız var. Süratte atılması gereken adımlar var. Asrın felaketinden sonra doki olarak 76 binin üzerinde inşaata başlar durumdayız. Bakanlıklarımızın ilgili kurumları ile beraber 106 bin rakamına ulaşıldı. Nisan ayında bu rakam 200 binin üzerine çıkacak. Süratte atılması gereken adımlar var. Cumhurbaşkanımız burada, yarısı bizden şeklinde bunu açıkladı. Hükümet kentsel dönüşümle birçok proje açıklamış ve faydası görülmüştü. Dönüşüm devam ediyor. Burada yeni bir anlayışla, kendi imkanıyla dönüşüm sağlayacaksa yarısını devlet verecek. TOKİ depreme dayanıklı yapı inşa edecek. Bunun şöyle bir artısı olacak. Daha önce biz dönüşümü ikna etmek için vatandaşa projeyi anlatıyorduk. Bugün Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, böyle bir proje ile vatandaş kendisi gönüllü olarak başvurmak suretiyle konutunun dönüşüme tabi tutulmasını isteyecek. Biz de bu dönüşümü daha rahat yapabilmiş olacağız. Vatandaş görüşmelerinde kaybolan süreç vatandaşlar kendi geleceğinden hızlı geçecek. Süratle projelendirme ve inşaat çalışmalarına başlayabileceğiz. Peki burada konutları depreme dayanıklı yapı sistemi kurmak suretiyle inşa edecek. Yapılacak konutlarda kat siniri olacak mı? Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazlarından biri yatay şehirleşme. Gelecekte bu şehirler daha yaşanabilir, daha karakteri ön plana çıkan şehirler olabilmesi için bizim kültürümüze yakışan yatay mimariyi esas almamızı gerekecek. Zemin beşli geçmeyeceğiz. Bu kampanya ile beraber şehrin merkezinde yapılacak konutların yapım süreci hızlanmış olacak. Yoğunluğu azaltacak bazı konutları vatandaşın talepleri doğrultusunda rezerv alanlara taşıyacağız. Vatandaş tarafından tercih edilecek alanlar olacak. Bizim Tuzla ve Maltepe'de başladığımız konut alanları vatandaşın merakla beklediği konut alanları. Bir yıl içerisinde onları teslim edeceğiz. Bu kampanya ile şehir merkezinde dönüşümü düşündüğümüz 500 bini rahatlıkla dönüştürebilir olacağız. Şehirlerin yoğun yapılaşma görüntüsünü ortadan kaldırmış olacağız. Rezerv alanlar neye göre belirlenecek? Sağlam zemin, fay hatlarından bilimin bize öngördüğü şekilde uzak durmak, sağlam yapı sistemleri kurmak. Zemin emniyetleri açısından depremde gelecek yükleri minimize edecek şekilde olacak. Yapı tekniğinde tokititiz davranıyor. Kamuya ait alanlar olacak. Planlanırken %50, 60, A varan yeşil alanlar olacak. Kamuya ait kullanılmayan alanlar rezerv konut alanı olarak kullanılacak. 5 yılda tamamlanacak mı? Biz daha önceki depremlerde Elazığ'da, Malatya'da tüm afet bölgelerinde 2 yılda 50 binin üzerinde konut yaptık. Bu tür projelerde mutlaka birden tamamının tamamlanması mümkün değil, kademe kademe yapılacaktır. Genele baktığınızda biz bir, bir, beş yılda tamamlıyoruz. Vatandaşın bulundukları noktalarda dönüşüm nasıl olacak? Başvuruda kimin nereden başvuru yaptığını göreceğiz. Bunlar bakanlığımız tarafından değerlendirilecek. Burada yoğunluk hangi yerdeyse, risk hangi yerdeyse öncelik oradan başlanacak. Yapı tekniğinde tokititiz davranıyor.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 Seçimin kim kazanır sorusuna İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken cevap geldi. Herkes çok agresif dedi. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimleri gündemde birinci sırada yer alıyor. Oyuncu İbrahim Büyükak ve şarkıcı olsan Koç katıldıkları canlı yayında seçimle ilgili dikkat çeken ifadeyi kullandı. Büyükak bu kutuplaşma bir an evvel bitmesini istiyorum derken olsan Koç ise herkes çok agresif, herkes çok sinirli diye konuştu. Seçimi kim kazanır? Sorusuna İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken cevap. Herkes çok agresif. 21 Nisan 2023-21.45 son güncelleme, 21 Nisan 2023-21.46 Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemde birinci sırada yer alıyor. Oyuncu İbrahim Büyükak ve şarkıcı Oğuzhan Koç katıldıkları canlı yayında seçimle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı hak bu kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini istiyorum derken Oğuzhan Koç ise herkes çok agresif herkes çok sinirli diye konuştu takip et 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir zaman kaldı Türkiye gündeminde birinci sırada yer alan seçimlerle ilgili yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor oyuncu İbrahim büyükak ve Oğuzhan Koç TV yüzde yayınlanan Az önce Konuştum programına konuk oldu Programın sunucusu Candaş Tolga Işık'ın seçimi kim kazanır sorusuna yanıt veren İbrahim Büyükak konuyla ilgili şunları söyledi. Kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini istiyorum. Vallahi çok gergin bir atmosfer. Umuyorum bu gerginlik seviyesi daha fazla artmaz. Bence sağduyulu, toplumu bu çatışmadan çıkaracak, barışçıl, hukukun ve eğitimin üstünlüğünü savunan birinin kazanmasını istiyorum. Bu kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini istiyorum. Oğuzhan Koç, herkes çok atasif. Oğuzhan Koç ise seçimi kim kazanır sorusuna aynı fikirdeyiz aslında. Çünkü güzel bir ülke bunlarla oluşur. Çok kutuplaşma var. Yani artık sokak röportajındaki böyle birbirini hiç tanımadan geçen iki insanda kavga etmesin sadece fikrini söylediği için. Herkes çok agresif, herkes çok sinirli bir yanıtını verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bürtelimiz devam ediyor, diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyareti esnasında yaşanlara Muharrem İnciler ilk yorum geldi. Savaşa değil seçime gidiyoruz dedi. CHP'de ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da bir mezarlık ziyaretinde yöneltilen tepki çeken sözlere Mevket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnciler'in kınama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilişkin paylaşım yapan İnce savaşa değil seçime gidi gidi gidiyoruz bu süreç Namerçe değil, ilerlemeli ifade yerine Kılıçdaroğlu Adıyaman ziyareti esnasında yaşananlara Muharrem İnce'den ilk yorum, savaşa değil seçime giriyoruz. 21 Nisan 2023-2047 son güncelleme, 21 Nisan 2023-2047 CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Adıyaman'da bir mezarlık ziyaretinde yöneltilen tepki çeken sözlere, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den kınama geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan İnce, savaşa değin seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli, ifadelerini kullandı. Takip et. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'da tepki çeken sözlere Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den kınama geldi. Provokatif eylemleri doğru bulmuyorum. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan İnce şu ifadeleri kullandı. Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil, mertçe ilerlemeli. Ne olmuştu? Adıyaman'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mezarlık ziyareti sırasında bazı vatandaşlar tepki göstermişti. CHP liderine mezarlıkta sözlü tepki. Olay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama. Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu dua okuduğu esnada, bu Fatih'e okumasını ne bilsin diye bağırmış ve bu sözler üzerine partililer vatandaşa tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Safvan bin Muattal'ın türbesini ziyareti esnasında da ziyaretçiler arasında bulunan bir kişi Kılıçdaroğlu'na sözlü tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta tepki gösterilmişti. Bir arbede daha. Çevredeki birkaç kişinin daha dahil olması üzerine bazı partililer ile bu kişiler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İyi Parti Lideri Akşener, CHP'li. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Naci Görür'den kentsel dönüşüm projesine ilk yorum geldi. Hem olumlu dedi hem de sakıncalık dedi. Cumhurbaşkanı Hücaptay Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili iki müjdeyi birden duyurdu. Herkesin merak ettiği detaylar TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı. Gündem olan projeler ses getirirken yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Müjdeleri olumlu gelişme olarak değerlendiren görür bir noktaya vurgulayarak sakıncalı ifadesini kullandı.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 Erdoğan detayları açıkladı. Kampanya ile dönüşüm nasıl olacak? Toki Başkanı tek tek açıkladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan imzaladı. İki ilçeyi birbirine bağlayacak. Ork'dan kritik iki ilde anket. Ana haber ülkenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Gözü gibi baktı. 150 bin lira masraf yaptı. 1960 model aracına istediği fiyat dudak uçuklattı. Zonguldak'ta yaşayan Ersun yıldızı isimli da 150 bin lira masraf yaparak el emeği işçiliğini sergilediği aracına 350 bin lira istedi. Yıldız alacak kişinin araca kendisi gibi sahip çıkmasını istemez. Gözü gibi baktı, 150 bin lira masraf yaptı. 1962 model aracına istediği fiyat dudak uçuklattı.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 Üzülmez Sanayi sitesinde esnaflık yapan Ersun Yıldız, bir süre önce ilk sahibinden satın aldığı 1962 model Volkswagen Variant marka nostaljik aracı orijinalliğini bozmadan yeniden dizayn etti. Araca el işçiliğiyle orijinal parçalarını takan Yıldız, 150 bin liraya yakın masraf yaptı. Mavi renge boyadığı aracı gören herkesin şaşkınlıkla fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Yıldız, satın almak isteyenlerin çok olduğunu ancak istenilen fiyatı vermediklerini söyledi. Çok emek verdik. Gençlerin düğün fotoğrafı çektirmek için de aracı istediğini söyleyen Ersun Yıldız, her türlü isteğe göre araçlarımızı toplayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Müşterinin zevkine göre de yapabiliyoruz. O aracımızı da biz de yeni aldık. İkinci sahibiyiz. Aracımız bir amcamız buradaydı. Yaşlılık hali olduğu için de kendisi uğraşamadığından dolayı aracı bize bıraktı. Araca da biz aldık, satın aldık. Aracımıza komple kumlama yaptık. Bütün parçaları da dahil. Hepsi de orijinaldir. Kendisi birebir. Arabamız varyant 1962 model box'a geldir. Bununla ilgili biz çok uğraştık. Buna da çok bir emek verdik. Bununla ilgili araç zaten kendisini de belli ediyor. Araç orijinal, kendi orijinal sunroofu var. Bütün her bir civatası, her bir somunu bizim elimizden geçmiştir. Bununla ilgili de bir emek var. İstek çok. İstemilen ücreti vermediler. Hocamızla ilgili sosyal medyalarda ve sitelerimizde de aracımız bizim istenilen ücreti vermedikleri için vermiyoruz. Talep çok, istek çok. Ama aracımız burada. Gelip görebilirler, bakabilirler. Gezebilirler, dolaşabilirler. Aracımız bu. Yani buna 350 bin istiyoruz. Yani bununla ilgili dediğim gibi çok emek var. Çaba var. Dediğimiz gibi her bir civatasına kadar elimizden geçti. Bir emek var. Aracımız orijinaldir. Parlarına ve sinyallerle kadar da bütün her şey de orijinaldir diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Helaliz seyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'an haber bölükenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan Haber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destekleyebilirsiniz. verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar deriz. Hoş.